Herkese selamlar, ben astrolog Arif Aydın. Satürn balık burcuna geçti ve Satürn balık burcuna geçtiğinde diğer tüm burçları nasıl etkiler şeklinde tek tek herkese açıklamalar yapıyorduk. Evet, bugün de o burçlardan Akrep burcundayız. Ve Akrep burcu biliyorsunuz son 7-8 yıldır en çok çile çeken burçtu. Peki hocam Satürn balık burcuna geçtiğinde Akrep burcunu nasıl etkileyecek? Gelin hep beraber inceleyelim. <gülüyor> Herkese selamlar akrepler daha doğrusu yükselen burcu akrep olanlar. Gördüğünüz gibi yükselen burcu akrep olduğu zaman bir kişinin 5. evi ne oluyormuş? Balık burcu oluyormuş arkadaşlar burada gördüğünüz üzere. Ve bu balık burcunda gezegenleriniz varsa arkadaşlar satürn transiti esnasında ciddi bir şekilde etki alabilirsiniz. Arkadaşlar balık burcu 5. evde olması... Kişinin aşkla alakalı, sevgiyle alakalı alanlarından transit yapıyor anlamına gelir. Çünkü beşinci evin en temel fonksiyonu bir yıldan kısa süreli ilişkiler anlamına geliyor. Ve ikinci anlamı arkadaşlar çocuklar yani çocuklarınızla ilgili konuları gündeme getiriyor. Üçüncü anlamı yaratıcılıkla alakalı, fikirlerle alakalı, sahneyle alakalı durumları gündeminize getiriyor. Şimdi akrep burcunun arkadaşlar hayattaki en önemli konusu nedir biliyor musunuz? Ne paradır ne puldur. Tabii ki aşktır. Akrep burcunun hayatındaki en önemli konusu aşktır arkadaşlar. Ve aşk olduğu için de tüm akrepler benim ne demek istediğimi çok çok çok iyi anlıyor. Ve 5 evde arkadaşlar sizin aşk hayatınızı anlatıyor. Ve Satürn arkadaşlar transit esnasında girdiği yeri ne yapıyordu? Girdiği yeri materyalize ediyordu. Yani senin aşkla alakalı konularında ayağa yere basmayan fikirlerin var ise ve özellikle aşk hayatında ya hep ya hiç diye gidiyorsan ve kendini feda etme eğilimin varsa ve bu feda etme eğiliminin olduğu yerlerde bağımlılık risklerin varsa, alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı ya da muhtelif bağımlılıklar risklerin varsa, satürnün buraya geldiğinde seni çırpıştıracak demektir. Evet ve geldi. Peki nasıl çırpıştıracak? Yani burada aslında niye çırpıştırıyor hocam? Yani bir ne yaptık hocam biz bu Satürn'e ne alıp veremediği var falan diyoruz ya. Aslında ne yapıyor biliyor musun? Satürn seni oraya geldiğinde, seni materyalize ettiğinde bir başkası için kendini heba etmemen gerektiğini sana öğretecek. Tamam mı? Yani ben falancayı seviyorum, filancayı seviyorum derken ömrünü başkalarının için tüketmemen gerektiğini sana anlatacak sevgili akrep. Hocam ben bunu biliyorum. Biliyordun da uygulamıyordun işte. İşte şimdi uygulama zamanı. Şimdi sana diyecek ki yok diyecek. Ya diyecek ölçülü seveceksin ya da diyecek artık başkaları için kendini feda etme devri bitti. Ölçülü sevmeyi öğrenecek ve sana bunu 3 yılda öğretecek. Ölçülü sevmeyi öğrenmezsen seni sevgilisiz bırakacak sevgili yükselen akrepcim. Evet böyle bir durum yaşama potansiyelim var tamam mı? O yüzden de ölçülü sevmeye insanlara gereğinden fazla değer vermemeyi öğreneceksin. 3 kuruşluk insanlara 5 kuruşluk değer verirsen aradaki 2 kuruşa seni satar. Tamam mı? Biliyorsun değil mi? 2015'te, 2016'da neler geldi başına? 2014'te, 2015'te. Değil mi? Evet. Şimdi ne oldu? Aradan 7-8 sene geçti. Sonra ne oldu? Gördün değil mi Anyayı, Konya'yı? Yani aslında o canından çok değer verdiğin insanların aslında kendini feda edeceğin insanların gevur parasıyla beş para etmediğini fark ettin değil mi? Tabii benim bu tabirlerim için kusura bakmayın. Belki beş para eden de vardır, on para eden de vardır. İşte Satürn burada aslında onların ne kadar para ettiğini gösterecek. Para ettiği derken ölçülebilir olduklarını, aslında kimsenin bulunmaz hink kumaşı olmadığını anlatacak. Bir gün... Leyla ile mecnun hikayesini biliyorsunuz tabii. Bir gün bir tane tacir, tüccar böyle şehir şehri gezerken Mecnun'un aşık olduğu Leyla'yı yolda görüyor. Bakıyor, ya diyor buna mı aşık olmuş diyor ya Mecnun. Ve oradan hani onu gördükten sonra ayrılıyor. Sonra Mecnun'u görüyor başka bir şehre gidince. Mecnun diyor, ben diyor senin o yıllarca arkasından ağladığın Yıllarca arkasından üzüldün Leyla var ya diyor o Leyla'yı gördüm diyor. Öyle mi diyor? Evet diyor öyle. Yahu diyor gördüm de Kara kuru bir kız diyor ya. Yani Sen diyor yıllarca diyor bu kara kuru kızın arkasından mı koştun diyor ya da kara kuruzu Yani Sevdiğin kişinin Bunun arkasından mı koştun diyor. Mecnun da ona diyor ki Sen diyor bir de onu Benim gözümden görsen diyor. İşte Dolayısıyla arkadaşlar Satürn'ün 5. eve geçmesi siz mecnunsanız artık sizin o gözlerinizdeki bakışınızın değişeceği anlamına geliyor. Yani aşka bakış açınızda değişmeler olacağı anlamına geliyor. Artık ayağa yere basmayan aşklarda yelken açmamanız gerektiği konusunda sizin o bakışlarınızı güncelleyecek anlamına geliyor. Tamam mı? Birincisi bu. İkincisi çocuklar konusu arkadaşlar. Çocukları olanlar için çocuklarının sorumluluklarını almaları gerekecek. Tamam mı? Çocuğunuzun sorumluluğunu alacaksınız arkadaşım. Yani çocuğun sorumluluğunu almak derken zaten ben sorumlunu alıyorum demeyin. Sorumluluğunu almak demek işte çocuğun gerek ihtiyacı olsun. İhtiyacı derken bu maddi anlamda düşünmeyin. Duygusal ihtiyacı da var çocuğun. Çocuğun belki bir kafa denge olarak gezmeye ihtiyacı da var. Belki buna benzer şeyleri de var. Kısaca çocuk sizle vakit geçirmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Zaten bir süredir para kazanamıyordunuz. Para kazanacağım diye de çocuklarınızı tekrar ihmal etmemeniz gerekiyor. Önemli. Evet arkadaşlar bu iki konu çok fazlaca önem arz ediyor. Satürn balık burcundan geçerken akrepler açısından. Çünkü onların beşinci evlerinde bu konu Ciddi anlamda e, önemli. Ve yine arkadaşlar Satürn Akrep Burcu'ndan geçerken 5. ev yaratıcılıkla alakalı olduğu için yani sahneye çıkmak, fikirler üretmek ya da buna benzer hani yaratıcılıkla alakalı yaratıcılık derken yaratmak Allah'a mahsus. Biz o mahnedeki yaratıcılıktan bahsetmiyoruz. Yani bazıları için polemik konusu yapabilir. Yazar aşağıya öyle değil. Şimdi bizim Türkçe'de bazı kelimeler var ve bu kelimelerin dışarıdan çevrildiğinde Türkiye'de bir Türkçede bir tane kelime bunu karşılıyor ama aynı anlama gelmiyor. Mesela İngilizcede yüz dersin. Yani Türkçede yüz dersin. Bunun yüzmek mi, 100 yüz lira mı yoksa işte insanın kafasındaki yüzü mü olduğunu kişi konuşurken anlar. Ama İngilizcede swim yüzmek, face yüz, işte 100 100 lira gibi Hangi şeyi anlaması gerekiyorsa onu söylüyorsunuz. Ama bir kelime Türkçeden çevrilirken Türkçe'ye çevrilirken böyle bir şey oluyor. Aynı şekilde ruh ve ruhsallıklar, ruhçuluklar, spirit, psychic o alanlarda da böyle hatalar olduğu gibi yine aynı şekilde bu yaratım kelimesiyle de aynı hatalar oluyor. Constituted. Kon, yani unsurlarla bir araya getirip tekrar oluşturmak gibi anlam var. Ama bizim create kullandığımız zaman bizim bu Allah'ın yaratması anlamında böyle bir zan içerisine giriliyor. Dolayısıyla bu bir yanlış anlaşılma. Kişiler ilhamlara masardır ve ilhamlara masar olduğu için yaratıcının kudreti aşk, sevgi ve sanatsal faaliyetleri o kişi üzerinden akar arkadaşlar. Tamam? Mı? O kişi üzerinden açığa çıkar. İşte bu açığa çıkmaya biz yaratıcılık diyoruz. Onun kendisi yarattığından değil ama o kişi üzerinden açığa çıkar. Ve Satürn 5. eve girdiğinde bu sanatsal düşünceleriyle alakalı kendi zihnini disiplin etmesi gerekebilir. Ne zamandır aklına bir senaryo fikri vardır, bir kitap yazma fikri vardır. Al sana fırsat. Eğer bunu planlarsan gerçek hayatta buluşturacaksın. Eğer planlamazsan da bunlar kafanda ne yapacak? Seni asosyalleştirecek kendi içine kapattıracak, ve oradaki Satürn seni o alanda kısıtlayacak. Yani bunu daha güzel bir şekilde dış dünyayla buluşturma fırsatı verecek. Tabii bu 5. evdeki arkadaşlar gezegenler çok önemli. Neden çok önemli? Satürn mesela işte siz bir Mars balık jenerasyonuna denk gelmişsinizdir. Ve Mars balık jenerasyonunda Mars orada kendisini savunamaz. Ve Satürn onun üzerine geldiği zaman problem yaşarsınız. Ya da bunun gibi başka problemler de olabilir. Bazılarınızın bu konularda Kurban bile kesmesi gerekebilir. Bunlara dikkat edilmesi lazım ama bunlar sizin doğum haritanızın aldığı etkilerle de alakalı. Çünkü Satürn oradaki transite 3 yıl olacak değerli arkadaşlar. Evet şimdi aldığımız notlardan da birkaç bilgi vermek istiyorum. Yaratıcılıkta disiplin yani Satürn disiplin gezegeni olarak kabul edildiği için bu transit dönemde yaratıcılığınızı daha disiplinli bir şekilde kullanmak isteyebilirsiniz. Örneğin yaratıcı projeleriniz için daha fazla zaman ve emek harcamanız gerekebilir. Birincisi buydu. İkincisi aşk hayatında ciddiyet değerli arkadaşlar. Ciddi olman lazım. Sorumluluk alman lazım. Sevdiğin kişinin sorumluluğunu alman gerekiyor. Bak sorumluluğunu almam gerekiyor derken kişinin sahibi olmaya kalkmayacaksın. Bak burası çok önemli. Ölçülü seveceksin dedim sana. Kişinin sahibi olmaya kalkmayacaksın. Ne yapacaksın? Sahiplenmekle sahibi olmak arasındaki farkı öğreneceksin. Sonra 5. evde aşk hayatında romantizmle ilişkilendirilecek. Ve bu transit döneminde aşk hayatında daha ciddi ve sorumlu bir tutum sergileyebilirsin. Bazılarınız için Speedy Gonzaleslik, çapkınlık, kazanovalık yapma devri olmuyor bu dönemde. Yine bazılarınızın cinsellikle ilgili atraksiyonlarını e, atraksiyonlarında, düşüş meydana gelebilir ya da herkese ilgi duymazsın yani erke yani onun kaşı bunun gözü ya dersin heppsi de birbirine benziyor şeklinde de bir algı oluşabilir biraz daha böyle siyah beyaz görebilirsin yani bu bir ilişkide daha kararlı olmanız anlamına da gelir ve uzun vadeli bir gelecek planı çalışması yapman gerektiği konusunda e, anlayabilirsin yani ciddi ilişkilere başla diyor başka bir tale Üçüncüsü arkadaşlar çocuklarla ilgili sorumluluklar ki beşinci çocuklarla ilgili konudur ve bu transit döneminde çocuklarla ilgili fazla sorumluluk alman gerekebilir anlattım. Örneğin çocuklarınızın eğitimi, bakımı, sorumlulukları daha fazla olabilir. E, dördüncü madde de yine yaratıcılıkla alakalı sınırlandırma gelebilir. Bazılarınız çok yükseklerden uçuyordur, ayakları yere basmıyordur. Satürn sınırlandırma gezegeni olduğu için... Bu transit döneminde yaratıcılığınızda bazı sınırlamalarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin finansal sınırlamalar veya başka türden engeller de yaratıcılığınızı sınırlandırabilir. Bu ne demek arkadaşlar? Satürn balık transitinde 5. ev borsalarla da alakalı olduğu için ayağa yere basmayan yatırımlar yapmanı istemez Satürn. Çok kesin bilgiyle birlikte bir yatırım yapman gerekebilir. Yoksa orada kayıp yaşatabilir. 5. ev Konu arkadaşlar risk almadaki azalma 5. ev risk alma ve eğlenceyle de ilişkili olduğu için bu transit döneminde daha az risk alabilirsin ve daha az eğlenirsin. Çünkü çalışman gerekiyor. Çünkü iş fırsatları senin için açılıyor bu dönem itibariyle yükselen akrep. Örneğin normalde cesaret edeceğin bir şeyin varsa bu tereddüt edebilirsin. Ama şu anda artık onlarla alakalı e, o tereddütler e, ya çalışma zamanı yani eğlence zamanı değil başka bir tabirle kısaca Böyle bak olaya. Geçmişle hesaplaşma. Bak bu çok önemli yükselen akrep. E, beşinci ev biliyorsun aşk sevgili konuları var ve geçmişle hesapla hesaplaşmanı gerektiren konularla ilişkilendirilebiliyor. Bu transit döneminde geçmişteki romantik ilişkileriniz veya çocukluk anılarınızla ilgili konularla yüzleşebilirsin. Bu aynı zamanda eski sevgilininle alakalı konularla yüzleşebilirsin. Adeta sen içindeki çocuk bu dönemde büyüyecek. Çünkü 5. ev senin o içindeki çocuklar işte ne bileyim ilkokuldan kalma bir aşkın vardır sürekli onu düşünmüşsündür ve sürekli onu sevmişsindir aklın kenarında kalmıştır. Artık ona gerek duymayacağını anlayacaksın Satürnün e, balık transit ile yani işte 5-6 sene önce işte 7-8 sene önce aşk olmuşsundur. O aşık olduğun kişinin artık senin için bir şey ifade etmediğini, artık hani bu platonik aşklarla vakit kaybetmemen gerektiğine ilgili kendinle bir yüzleşme de yaşamana neden olacaktır. Yedinci maddemize geldiğimiz arkadaşlar, yaratıcılıkla ilgili olgunlaşma. Dedim ya az önce, olgunlaşma. Yani bir olgunlaşacaksın, içindeki çocuk böyle birkaç yaş büyüyecek. Artık hani e, özellikle aşk sevgi konusunda kolay tehlikeli. Te, Kolay lokma olmaman gerekiyor. Satürn biliyorsunuz ki olgunlaşma gezegeni ve bu olgunlaşma gezegeni olarak kabul ediliyor. Transit döneminde de yaratıcılığınızla olgunlaşma sürecine girebilirsiniz. Örneğin yaratıcılığınıza daha fazla uygulamaya koymak için yaratıcı projelerinizde deneyimli ve yetkin bir kişi olmaya çalışabilirsiniz. Ya da o yaratıcı projelerinizle ilgili yetkin kişilerden, dedelerden, akşemsettinlerden bu konuların ulemalarından ne yapabilirsin? Destek alabilirsin. Ve aynı zamanda kendin de o konuyla alakalı olgunlaşmalar yaşayabilirsin. Astroarif.com bizim web sitemiz arkadaşlar. Merak ediyorsanız orada astroloji ile alakalı bilgiler var. Kanalımıza abone olduğunuz için ve videolarımızı paylaştığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi az önce size hep doğum haritasından bahsettim. Kişinin doğum hattasıyla transit haritalar aynı haritaları ifade etmez. Transit haritalar gökyüzündeki hareketleri ifade eder. Ve bu transit haritalar sizin kendi natal haritanız üzerindeki arkadaşlar. Mesela işte şurada gördüğünüz harita. Bu haritanın sizin kendi kişisel haritanızın üzerinde bindirdiğimizde oluşacak anlamlar vardır ki bu sizin kişisel haritanızla alakalıdır. Herkesin haritası birbirinden de farklı. Dolayısıyla da bu şekilde doğum haritası analizi yaptırmak ve kendi gerçeğinizle alakalı ve kendi gizemlerinizle alakalı, potansiyellerinizle alakalı konularda Büyük bir aydınlanma yaşamak istiyorsanız şu anda ekranda görmüş olduğunuz 0543 20 90 444 nolu WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve e, bu konularla alakalı daha detaylı bilgilere bizden ulaşabilir ve e, doğum haritası analizi danışmanlığı alabilirsiniz. Astrolojiye karşı merakınız varsa da doğum haritası danışmanlığı artı dediğim gibi bir e, astroloji eğitimi eğitimlerimiz var. Onlara katılabilirsiniz değerli dostlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar sizlere e, videoları sık yapmaya çalışıyoruz. E, bu satürn balık transitinin e, bazı videoları geç kaldı ve bunu bekleyen arkadaşlar var. Bunları biliyorum. E, yazıyorlar ara sıra. E, bunları da yetiştirmeye çalışıyoruz. Zamanla yapacağız. Yani zaten satürn burada 3 yıl duracak. 3 yıl duracağı için e, gün günde e, adım adımda bunlar gidiyor. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olduğunuz için ve videolarımızı paylaştığınız için de ayrıca çok çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.